şu an farklı bir coğrafyaya doğru yola çıktı. Evet, İran üzerinden Pasifik ve uzak Doğu Asya'ya gidiyoruz. Mahan hava yolları ile Havalimanı'ndan çıktığımız yolculuğu ilk İran'ın başkenti Tahran olacak. Tahran, Selçuklu medeniyetine başkentlik yapmış, tarihi ve şehrinin bulunduğu yer ve Selçuklu hükümdarlarından Tuğrul Bey'in mezarı da reyde. Zira Tuğrul Bey rey şehrini başkent yapmıştı Selçuklulara. İran'ın başkenti Tahran'a doğru yolumuz bir şekilde devam ediyor. görenek ve kültürler. Yüzyıllardan beri devam eden en önemli değer. Nazar her yerde var. Tahran'da, İran'da da nazara inancın farklı bir metodunu öğrendik. Kömür üzerine bir takım tütsüler atılarak nazardan korunma yöntemi. İzleyenlerimiz bir camide namaz kılacağız. Burcu Tuğrul kümbetinin hemen karşısında bir cami. Ancak caminin girişinde enteresan bir olaya şahitlik yapıyoruz. Mezarlar var. İnsanlar mezarların üzerinden basarak camiye geliyor. İşte o mezarlardan birisi. Ve şu bulunduğumuz yer hep mezarlık. bizim e, sünnet ve cemaat inancında kesinlikle mezara basmak günahtır. Ama şiaya göre mezara basmak sevaptır. Özellikle Müslüman mezara basarsa sevap yazılır diyor. Çünkü şu an bir türbeye girdik, Cafer Sadık Hazretler'in kurulu Peygamber Efendimiz'in soyundan. Türbenin girişinde mezarlar var. 40 yıl önce vefat eden bir e, İranlı şianın mezarı ve üzerine basılarak içerik. Bir yüzlerce mezar var böyle burada. 40 ya 35 yıl önce burada gömülmüş insanların mezarı burada. İnsanlar basıyor şu an. Vallahi basıyor ama şehit basmak günah değil mezar. Yani şehilerde ya. mezara basmak, Çelik o adam ki ya. mümin yani itikadı yüksektir. Ona herkes mezara bassa ona sevap diyor. Şerfer mezara basarsa ona günah diyor. Bu da hep mezarları sıkılıyor. Yani herkes mezara getsiniz. Ve yedinci imamın, Şiielerin imamının torunu, e, ismi Hazreti e, yedinci imam e, e, Cevreza. Yine birlikteyiz. Kültür öncedeniye, tarihimizin izlerini araştırma üzere komşumuz İran'a gideceğiz. Anadoluya Türklerin kapısını açan Sultan Alparslan'ın sefere çıktığı bölge. Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Orta Çağda Oğuz Türklerinin Kınık Boyu tarafından kurulan Türk devletler tarihinde önemli bir Sünni Müslüman imparatorluk olarak Anadoluya Türklerin kapısını açtı. İmparatorluk, Hindikuş Dağlarından Batı Anadolu'ya ve Orta Asya'dan Basra Körfezi'ne kadar uzanan geniş bir alanı kontrol etti. Yaklaşık 4 milyon metrekarelik bir coğrafyaya yayıldı. Aralgül yakınlarındaki memleketlerinde güç kazandıktan sonra ilk olarak İran'ın doğusunda Horasan bölgesini ele geçiren Selçuklular buradan İran işlerine doğru ilerledi. İran Toprakları üzerinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ülke. İran hakkında ilk yazılı bilgilere M.Ö. 9. yüzyıla ait asır kaynaklarında rastlanıyor. Çeşitli prensliklerin, imparatorlukların kurulduğu, buram buram tarih kokan zengin kültürel yapıya sahip İran, tarihseverler tarafından mutlaka ziyaret edilmeli. Ülkemizden İran'a gitmek için vize şartı bulunmuyor ve Türkiye ile İran arası uçakla sadece üç buçuk saat. İran'ın başkenti Tahran, ülkenin en kalabalık yerlerinden biri olup ekonomi, kültür ve sanayi merkezi konumundadır. Tahran'ın başkent olması, Rey kentiyle yakından ilişkilidir. Rey şehri, Büyük Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapması açısından büyük tarihi öneme sahiptir. Doğuda Bağdat'tan sonra en büyük şehir olarak anılan Rey şehri 1042 yılında Tuğrul Bey tarafından başkent yapılmıştır.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 İrana hoş geldiniz söylüyor. Ganbari'yasam mes'ulim bu bina az ceng hiç dünya ceng bey İran Irak savaşında hasar görmüşler üzleri. Dua ediyorlar ki savaş olmaz geç huzur evvel bu yer ki görüyorsunuz Toğrul Bey'in mezarı burası. Burada belgesel bir eser yok ki Onun nerede burada mezara koymuşlar. Ama çoğullar diyorlar ki duvarlar arasında bu mezarı yapmışlar. 2000 yıldızları resh edelim. Gürse <gülüyor> kameli mah, vakti ki bebalayı in bana yi kohen Ayın tamı. قرآن اون جارنه گلن زمان بازم سغل مرکزیت که باشیم این هم ها ارتدا بروسان محتاب رو در حد یه دوربین شکاری این ساختار به ما زوم میکنه نزدیک میکنه لعنه آیل اشغل خودتا چه افریا زومه در هر یه خودتا دورا پیشه هر یه اشغل کنه این اتفاق جالب در سال دوبار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 یک سالگی 23 سال پیش سال 1371 دعوت دوست نام اینکه شاهر بوده عدیب بوده نمای بیرون پره ها یا ستون هایی رو داریم میدینیم 24 تاست یعنی بو ستون در دشار دا گریارسونوز 22 هر ستون یک ساعت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 Böylece geleneğin erkek mi kadın mı olduğu biliniyor. Dili ve kültürüyle yoğun bir şekilde İranlılaşan Selçuklular, Türk-İran geleneğinde büyük bir gelişme sağladı.